İşte bir sabah uyandığımda her yanım korona korona korona Haydi giriyoruz karantinalara her yanıma ah Kolonya şimdi bir yapsak yarasa yedi yarasa yenir mi yenir mi yenir mi makarnayı yedi fasulyeyi. Valı bulan bana lan vanalan bana işsiz kaldı millet güçsüz kaldı millet Ulan Çin'deki HSR'e Hey hey hey hey Ulan Çin'deki